Ben de avukatlar gününü kutlayarak başlamak isterim. Tüm avukatların avukatlar günü kutluyor ve savunma mesleğinin mensuplarının görevlerini hukuka uygun, özgür biçimde yapabilecekleri yarınlara olan ümidimizi ve inancımızı ifade ediyoruz. Burada Sayın Levent Bülbül, Sayın Meral Daniş Beştaş, Sayın Ramazan Can, 3 grupta avukatları temsil ediyorlar. Partimizde 31 avukatımız var. Bir tanesi sayın Kaba olayım avukatlık ünvanı var ama meclisimizdeki 123 avukatı yetiştiren hocaları da temsilen burada bulunuyor. Biz savunma mesleğine çok saygı duyan meclisteki varlıklarından onur duyan kaliteli yasama açısından bir yasama meclisinin olmazsa olmazı bir meslek grubu ve en yoğun meslek grubu olmasından büyük bir memnuniyet duyan. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına günlerini bir kez daha kutluyorum. Tabii avukatlar mutlu değiller. Kamudaki avukatlar mutlu değiller. Bunu uzun uzun anlattık geçtiğimiz hafta. Hukuk fakültelerinin kontrolsüz açılmasından dolayı yeni mezun avukatlar mutlu değiller. Avukatların sayısı çok arttığı için bütün avukatlar mutlu değiller. Hukuk hak arama alanları dünya ölçeğinde genişlemediği için avukatlar mutlu değiller savcılarla kürsü eşitlikleri olmadığı için görevlerini yaparken silahların eşitliğinin fiziken sağlanamadığı için mutlu değiller savunma mesleğine bir anayasal güvence olmadığı için mutlu değiller ve topluluk sigortasından sigortalıyken 550010da toptan bağkurlu yapılıp şimdi EYT'de 5900 Buyurunuz efendim. 5000 günde emekli olabilecekken 9500 günü 9000 günü beklemek zorunda oldukları için mutlu değiller, mutsuzlar ve bu sorunların tamamının çözümü için onlar da baharın gelmesini bekliyorlar. 14 Mayıs'tan sonra avukatlara da diyoruz ki sana söz yine baharlar gelecek ve mesleğinizi bahar gibi günlerde masmavi göklerin olduğu günlerde hep birlikte Onur'la ve Kıvanç'la yapacaksınız. Sayın Başkanım, İsrail güvenlik güçlerinin mescidi i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin davasının, Filistin halkının ve Filistin halkının haklı davasının yanındayız. Gerginlik ve şiddetten medet umulmasının, İnanç ve ibadet özgürlüğüne müdahale edilmesinin 21. yüzyılda kabul edilebilir bir yanı. Buyurun üzf. Filistin'le dayanışma içinde olduğumuzu ve haklı davalarında her zamanki gibi arkalarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Az önce Rütük bazı kararlar verdi Sayın Başkan. Yarın burada bir Rütük üyesi seçeceğiz. Rütük Üzerine titrediğimiz, önem verdiğimiz bir kurum, ama artık başkanının saraydan talimat aldığı, hatta bütün otoriter rejimlerde olduğu gibi, artık sarayın amirin talimatlarını değil niyetlerini okuduğu ve ona göre davrandığı bir sürecin içindeyiz. O başkan buradan seçildi, ama yeni dönemde 14 Mayıs'tan sonra bu meclisin seçtiklerini geri çağırma hakkı olmalıdır, meclis başkanı dahil. Yakışmayan işler yaptığında meclis başkanı da geri çağırabilmelidir. Rütük üyelerini de Rütük başkanı da çağırabilmelidir. Bunu getireceğiz. Ayrıca Fox TV Buyurunuz Sayın Özellikle. Fox TV, Alt TV ve Telebi'ne verilen cezaların kurumlara verilen cezalar değil, hakikati, gerçek haberi, objektif haberi arayan seçmene verilen ceza ve yapılan bir sansür olduğunun da farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Ve buradan bir kez daha söylüyorum, yarın belki de meclisin son günü olacak. Staj mağdurlarını duymadan, emeklilikte yaşa takılanlardaki adaletsizliği görmeden, Bağkur'un 9000 bin sorunu gün sorununu çözmeden, 5000 bin gün beklerken bakan ağzından verilen söze, 5900 gün mağduriyetini gidermeden Bağkurlulara yönelik prim adaletsizliğini gidermeden, kısmi emeklilik beklentisini karşılamadan, intibak çıkarıp 2008 öncesi sonrası ve 2002-2008 arası eşitsizliği çözmeden 2000'li mağdurları Buyurunuz Sayın Başkan. 2000 yılı mağdurlarını duymadan 2000 sonrasını kademelendirmeden Bağkur ve SSK'lılar için olan askerlik borçlanması hakkını emekli sandığında da yılı gelecek, geri çekecek şekilde yapıp da memurları da bu hakkı faydalandırmadan, kamuda çalışan mühendisin özlük hakkını çözmeden, kamuda çalışan mühendis atamasını hak ettikleri noktaya yapmadan bu meclisin bir yere gitmesi, tatile girmesi, seçime gitmesi doğru değildir. Giderseniz gidersiniz, 14 Mayıs'ta geleceğiz, bunların hepsini biz çözeceğiz. Hepsine söz, 14 Mayıs'ta yine baharlar gelecek.